ne al sancak sönmeden yordumun üstünde tutan en son ocak o benim milletimin yıldızdır parlayacak o benimdir o benim milletimin ancak çatma kurban olayım çehrine ey nazlı ilay kahraman aykıma bir gün ne bu şiddet bu celan olmaz dökülen kanlarımız sonraylar haklı Ancak. Sönmeden yordumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır saklayacak. O benimdir o benim, milletimdir ancak. Çatma, kurban hanımıyım çehrine, ey nazlı ilaç. Kahraman ötüme bir gün, ne bu şiddet bu celan sana olmaz. Dökülen kanlarımız sonraylaç.